Evet arkadaşlar Bandırma'dayız. Bandırma, Mülkü ve İşan'ı kat birdeyiz. Gelinlik firması arkadaşlar. Hemen geniş açıdan bakın dükkanın içini gösteriyorum gelinlik modellerini. Bandırma'da Mülkü ve İşan'ın birinci kattayız. Telefon numarasını şimdi ben size söyleyeceğim biraz sonra. Burası gelinlik firması. Gelinlik, nişanlık, abiye, bindallık, kaftan, tesettür, abiye, nişanlık. Bunların hepsini yapıyor arkadaşlar. İmalatı var, dikimi var, satışı var, kiralaması var. Kişiye özel tasarım, dikim var. Ben şuradan soldan başlıyorum. Bakın gelinlikleri görüyorsunuz. Bindallı da var karşıda. Diğer çeşitleri de göreceksiniz. Gelinlik malzemeleri de var. Bakın hemen çiçekleri görüyorsunuz. Arka tarafta. Bindallığın arkasında. Hemen yukarıda taşlar var. Taşları da görüyorsunuz. Bindallı var burada bir tane bakın. Gece elbisesi, nişanlık, abiye bunlar da var arkadaşlar. Yine bir tane bindallıyı görüyorsunuz. Sağa doğru devam ediyorum. Yine gelinlikleri görüyorsunuz. Çeşit bol kendiniz modelde isteyebilirsiniz veya katalogdan beğenebilirsiniz bunların özel dikimi tasarımı yapılıyor arkadaşlar burada yine Mükübe Yaşanın Yaşanlığın bir, birinci katı burası gördüğünüz gibi şimdi ben size telefon numarasını söyleyeceğim önce modelleri şöyle bir gezelim modelleri görün fiyatları uygun arkadaşlar biz burayla çalıştık daha önce. Düğünümüzde burayla bindallı ve gelinlik yaptırdık. Gayet güzel işçiye uygun. Fiyatları uygun. Şimdi telefon numarasını söyleyeceğim ben size. Bunun telefon numarası cep telefonu var ablamızın. 0538 242 5559 arkadaşlar. Adresi tekrar söylüyorum. Mülkü Bey İşan'ı kat bir Bandırma'dayız şu anda. Balıkesir Bandırma'dayız. Bandırma'daysanız veya çevre ilçeler buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Fiyatları uygun, modelleri güzel, kişi özel tasarım var. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.